Çalışan kadının toplumdaki yeri nedir veya toplumun bakış açısı şu anda ne durumda? Evet. Bu konuda nelere dikkat etmek gerekiyor, evet. ne yapmak gerekiyor? Evet, şimdi e, tabii e, burada e, aslında toplumu iki kesime ayırmak gerekiyor. E, dünya görüşü olarak işte e, bütün toplumlarda da aynı da geçerli ister. E, Müslüman toplumlar olsun, ister e, tamam. Müslüman olmayan toplumlar olsun, tamam. bir e, muhafazakar dünya görüşüne sahip olan insanlar, bir de işte seküler veya e, modern e, dediğimiz e, dünya görüşüne sahip olanlar. Bunların arasında tabii kesişmeler de var. Yani kırmızı çizgilerle ayırt etmek zor. Yani, yani hani bu bir sınıflandırma insan... esnek, ama bunun bir amacı var galiba. Evet. Yani, yani ne kazanacağız böyle güzel bir. Esnek olmak şartıyla evet. muhafazakar ve muhafaza seküler olan veya modern evet. olan diye sınıflandırmak bize nasıl bir bakış açısı kazandırıyor? Ee, şöyle bir bakış açısı kazandırıyor. Ben onu sonuçta da e, söylemek istiyorum. E, aslında hoşgörü kilit, e, anahtar kelime burada. Yani muhafazakar olsun veya işte <gülüyor> e, modern dünya görüşüne sahip olsun. E, e, hoşgörü içinde aslında omuz omuza bir toplumsal yaşamın olması gerektiğini sonucuna varıyoruz. Her dünya görüşüne saygılı olmamız gerekiyor. Yani buradaki spesifik konuda dediğimiz gibi çalışan bayanları ele al alıyorsak, muhafazakar bakış açısından da irdelememiz gerekir. Modern bakış açısından da irdelememiz gerekir ve burada... E, tabii ki bir takım kritikler e, yapma e, durumumuz olabilir ama e, neticede saygı duymamız gerekir. Saygı e, duyarsak ne kazanacağız? Saygı duyarsak aslında e, ne faydası olacak pragmatik olarak? Yani e, şöyle bir şey biraz. hocam yani e, hani hep anayasada geçer veya metinlerde geçer işte kamu menfaatleri evet. mesela e, barış içinde huzur içinde yaşayan toplumlarda ee, aslında kamu menfaati gerçekleşmiş oluyor. Yani huzursuzluk yaşanmamış oluyor. Biz kendi ülkemizde e, dünya görüşleri sebebiyle e, sıkıntı çeken e, toplum katmanlarını çok yaşadık. Yani bunu işte mesela baş başörtüsü konusunda e, yıllarca yaşadık. Bugün diyoruz ki niye bunu yaşadık? Keşke yaşamasaydık. Yani 30 sene e, zaman kaybettik. E, aslında e, hoşgörülü anlama, empati yoluyla, anlama yoluyla e, bunları aşmış olsaydık, e, o sıkıntıları yaşamamış olurduk. E, i̇şte çalışan kadın meselesinde de e, demek istediğim şu ki e, bu muhafazakar ve liberal olma şeyi ta, tarihten itibaren belli normlara bağlı olarak gelmiş. Bu. E, bu normlarda o zamana kadar bakış açısı e, genelde işte cinsiyet ve sınıf e, farkına dairliyken 2000'li yıllardan itibaren bu cinsiyet ve sınıf aslında yerini birey birey olma e, modern toplumda birey olma ve iş yapabilme yeteneği yani iş e, becerebilme yeteneğine göre ayrım, ayrımlara e, e, şey yapmış e, kanalize olmuş evet. yani artık Kadınla erkek arasındaki ayrım beceri olayına e, e, indirgenmiş. Eskiden işte cinsiyet. Erkek yapar, kadın yapamaz. İşte erkek e, e, daha merttir, kadın değildir e, gibi bazı ön yargılar e, olmuş. E, e, ama artık özel sektör buna bakmıyor. Neye yani, bakıyor? Nelere bakıyor? Yani e, bir kere niteliklere bakıyor. Niteliklere. İşte... Bir takım kişisel nitelikler var, sosyal nitelikler var. Mesela kişisel nitelikler işte yabancı dil, şu, bu, işte diploma, ne bileyim ben, sosyal nitelikler takım çalışması, ondan sonra işte insanlarla ilişkiler, çünkü sonuçta müşteri bazlı bir özel sektörden bahsediyoruz. Burada iletişimin olması gerekiyor. Bütün bunlar bir evrimi gösteriyor yani e, sınıf anlayışından birey ve liyakat dediğimiz liyakat. liyakata geçişi e, gösteriyor e, bu da tabii bunda teknolojinin de büyük şey var etkisi var özellikle iletişim teknolojisi e, artık e, bu bahsettiğim e, sosyolojik evrimi gerçekleştirmiş kadın erkek arasındaki ayrımdaki kriterleri değiştirmiş yani artık ee, sınıfa göre, cinsiyete göre bir ayrımcılık yok. Ee, daha çok liyakata, beceriye göre. İster adı Ayşe olsun, ister Ahmet olsun. Buradaki kriter Ayşe veya Ahmet olması değil. Evet. Ee, buradaki kriter iş becerebilme. Tabii. Uzman yani, uzmanlaşabilme. Demek ki kadın erkek cinsiyet ayrımlarından sıyrılıp evet. ön yargılarımızı kırıp, evet, çalışan kadın veya çalışan erkekler Evet. Ee, mümkünse çalışamayanlar da çalışsınlar. Evet, evet. Bay veya bayan, evet. erkek veya kadın. Ama becerilerini, eğitimlerini ve bizim de mesleğimiz gereği psikolojilerini evet. güçlendirsinler. Bunun için e, sağlıklı çalışabilmek için sayın seyirciler. Yani psikososyal olarak çok sağlıklı olmak gerekiyor. Evet. Yani aile evlilik çift terapilerinden de ben biliyorum. Mesela sizleri de aile olarak gördüm. Ama çok ciddi bir bütünleşme var. Yani sizin A dediğinizde eşiniz zaman zaman B dese de çoğunlukla %90 A dediği için evet. çocuklarda ciddi bir nasıl diyeyim toparlanma, dünya görüşü evet. bakın görüşmemizden sonra da çok ciddi mesafeler evet. alanı evet. neden bir olayı sadece psikolojik, sosyolojik ele almadık. Bu çalışan sizin, sizin ailede çalışan rolünde sizsiniz. Ama Evde kadın da çalışıyor. Oradaki becerilerini hangi birimiz yapabiliriz? Evet. O yüzden çalışmayan kadına çalışan erkek saygı duyarsa hele çalışan kadına onun çevresindeki erkekler saygı duyar, hakkını verirse kısaca kadınımızın çalışsa da çalışmasa da zaten topluma çok büyük bir katkısı var. Evet. En kötü evde çalışıyor zaten. Hı hı. Sosyolojide böyle bir şey var biliyorsunuz önemli bir açıklama var sosyoloji eğitimleri aldığım için kadının görünmeyen yaptığı iş gücü yani evdeki çalışması 24 saat çalışıyor ama göreviymiş gibi addediliyor hadi görev diyelim ama bir takdiri yok en küçük bir aksamada adam deliriyor. Ben çalışıyorum diyor. Çay niye aksadı? Kahvaltı evet. niye aksadı? Zannediyorum evet. sizin gibi değerli bilim adamları, toplumun, toplumdaki, özellikle bizim kendi toplumumuzdaki çalışan kadının koordinatlarını ve pozisyonunu ve hakkını verirsek, hı hı. bir de dediğiniz gibi hoşgörülü olursak, evet. artık hayat e, tadından yenir diyor <gülüyor> yani aslında e, var en son ha, en buyurun. son e, söylemem gereken şeyi e, şimdi söylemiş olayım e, vakti e, geldi e, bazen e, sorun planlarsın aslında, taşı gediyle e, ister, e, e, şöyle bir yargı var işte ev hanımı olmak bir ön yargı e, çalışan kadın olmak bir ön yargı öyle, öyle yani, bakılıyor ön, öyle bakılıyor aslında ikisine de saygı duymak gerekiyor kesinlikle. yani Ev hanımı olmak da zor bir e, meslek. Durum. O evde e, çalışıyor Evet. E, çalışan bayan olarak ev hanımı olmak daha da zor. O daha da zor. Daha olur. da zor i̇ki bir kat, meslek. İki kat zor. E, yani. İkisine de saygı duymak gerekiyor. Tabii. Yani e, şimdi aklıma geldi mesela. Bir çocuk büyütmekle beş çocuk arasında büyütmek arasında da çok büyük bir fark var yani. Kesinlikle. E, yani takdir edilmesi açısından. E, şimdi burada e, şunu demek istiyorum. Evet. Toplumdaki e, kadının e, rolünden bahsedersek, evet. e, çalışan, bayan e, kanalıyla e, kadın aslında katkı sağlayan değil, paydaş konumuna gelmiştir toplumda. Yani eşine katkı sağlayan değil, aynı zamanda geçimde paydaş. Yani bunun tabii ekonomik bir takım e, gerekçeleri var. İşte e, geçim sıkıntıları, şu, bu falan e, bunlardan dolayı. Bunu evet. ne yapmıştır? Aile içindeki aslında demokratik e, şeyi, şeyi demokratik yolları genişletmiştir. genişletmiştir. Yani kadın kadına bir söz hakkı da ikarinin bir parçası olmuştur. Kesinlikle. Çünkü burada eleştirilmesi Sadece pasif durumda değil. Evet. O da aktif olarak hayata katılmıştır. Evet. Eğer biz erkekler olarak özellikle evde veya dışarıda çalışan kadınlarımızı hoşgörüyle takdir edersek herhangi bir sağlık sorununda herhangi bir maddi zorlukta veya topluma yapacağı inkişafları kaçırmamış oluruz. Evet. O zorlukları birlikte gösteririz evet. ve bazı şeyleri kadın erkek işi demeden evet. birlikte yaparsak galiba cinsiyet ayrımı da azalır. Yalnız burada tabii ki yaratılış icabı ve roller gerekir. Evet. Yani karı kocalık rolleri ve anne babalık rollerini karıştırmadan... Koordinatlarımızı tekrar koruyarak çalışan kadın olmak veya çalışan kadının kocası olmak, çalışan eş bayan olmak yani çok ciddi fayda.